Meraba, meraba, meraba herkes, na Barsiniz be. Oh remix mi geldi ya? Yani? Ah, yeah. yani bu yas n n iyi. Evet. N çok şarkı bu. bu. Klobarda, barda. Her yerde. Nice, sefer ver Reyk, Reyk Turk mu acaba? Belges. Ah me mi, Meram, mi. okay Meram, Meram mi. <gülüyor> mi ne demek? Allah'tan söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse geçelim. Ama ol, ya, biliyorsunuz ya? <gülüyor> İstiyorsanız <İstanbul'dan>, evet. Eso sadaki. ya vallahi. والوقت بكليماتيك والله مستر كورتالوس ديوس او سيرفيسو سي بوكي يا موكي يا çok seksi bir deal yani evet yani bruile d'lysson oh my oh, god <gülüyor> <gülüyor> Wait, bir şey soracağım Üç, <gülüyor> Üç kişilik mi? Mira, e, Rake <gülüyor> Bilmiyorum yani de şimdi yani eşi de evet. şu, şu an şarkı çalıyor. Hep hocam. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Çok seksi böyle. Ozu diremem yani senfoo yani senin artık değil ya. Ne şöyle senin oha çalındı. Oh, okeyy onun sesi bomba gibi no gibi İzmili bomba gibi Hı -hı. Evet aynı, tokat gibi tokat Par biraz biraz de <gülüyor> <gülüyor> di di allah ske bunu evet şey baba Aslında N7 bu şarkıda L7 evet, parça grubu evet, evet. yani o eski evet. de diyor. Sen yanımda vardın. ki ben koyayım mı Hazır mısın? Sa ki ben koyayım oh. Yemin ederim çok iyi çok bon be, Yemin ederim gerçekten um, bu video bitince eh, o numara değil keyfim ve keyfim numara evet. Evet. evet video kapattıktan sonra dinlemeye gidiyorum Evet bir dahaki sefere görüşene kadar <gülüyor>